Deyin seni sormalı. Hasta olmamak için mesafemi koruyorum. Kapı kapıyı. Dışarıda kanser mikroplar. Hasta olmamak için bir süre çıkma. Evde kal. Gülme dostum. Ben seni biliyorum. Biziz ki dostuz. Yakında görüşeceğiz. görüşeceğiz. Evde kal. Ev, ev. kirleri. Sağlıklı olmak için hey beni dinlemeli. Evde kal, ev, evde, kal. evde kal. Kitabını oku evde, evde kal. kal. oyunu oyna evde, evde kal. kal. Müzik dinle ama evde, evde kal. kal. Sebze yiyemelisin. Sağlıklı beslenmelisin. Bol suyu tüketmelisin. Kalabalıktan kaçınmalısın. Hapşırıp öksürünce. Ağzını kapatmalısın. <gülüyor>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 Dışarıda kalsın mikroplar Hasta olmamak için bir süre çıkma Evde kal Üzülme dostum ben seni biliyorum Biz Eski dostuz yakında görüşeceğiz Evde kal, ev evde kal Kitabını Otur, oku, oku evde kal Resmini boya evde kal Portakal yiyamam evde kal, kal. Değilini izle, de de izle evde kal Dersini çalış evde kal Resmini boya evde kal Portakal yiyamam evde kal Değilini izle evde kal Dersini çalış evde kal Korumalısın sen de kendini Suyla ve sabunla Hadi yıka yıka ellerini Yıka yıka ellerini Dok et sen de bütün kirleri Sağlıklı olmak için Hey beni dinlemeli Evde kal, kal ev, evde, evde kal. kal Kitabını oku evde, evde kal, kal. Oyununu oradan evde, evde kal. kal Müzik dinle ne? ama evde, evde kal. kal Sesli yemenisin Sağlıklı beslenmelisin Bol sınıf tüketmelisin Kalabalıktan kaçınmalısın Hapşırıp öksürünce Ağzını kapatmalısın <gülüyor> Hapşır Ama hasta etmemek için biliriz yapmamız gerekli. Çok çok çok yaklaşma Bir süre kimseyle tokalaşma Yakınlaşan olursa dur orada Gelme buraya